Oğlak Burcu, Şubat 2023 Burç yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Oğlaklar ve Yükselen Burcu Oğlak olanlar. Evet, bir Şubat ayı sizleri bekliyor. Şubat ayına biliyorsunuz Merkür Burcunuzda ilerlerken giriş yapmıştınız. Retro döneminde kendinizi rahat ifade edememiş, ikili ilişkilerde de iletişimsel bazı sorunlar yaşamış idiniz. Ama artık bu iş biraz ne oluyor? Değişecek. Neden? Bu durumlar artık geride kaldı. 11 Şubat'ta Merkür'ün Kova burcuna geçmesiyle birlikte ikinci evinizde yani para ve maddiyatla alakalı konular hareketleniyor. Tam da sizin sevdiğiniz konular. Para olsun, değil mi? Gerisi ne olursa olsun mu? Hayır. Tabii ki para dışında da hayatımızda önemli önemli şeyler var. Ancak para bizim kendimizi, geleceğimizi garanti altına almamızı sağlıyor ve kimseye el açmamamızı sağlıyor değil mi? Bu da güzel bir şey. İşte biliyorsunuz bazılarınızın yaşam felsefesi. Nedir? Kasaba minnet edeceğimi, kendi etimi keser yerim diyebilirsiniz. Ama hayat bu. Bazen her şey bizim istediğimiz, planladığımız doğrultuda gitmeyebiliyor. Yaklaşık bir ay boyunca maddi kaynaklarımızı artırmak, yönetmek ve daha iyi kullanabilmek için yeni fikirler üretebilirsiniz. Harcamalarınızla ilgili planlamalar konusunda pratik çözümler üretebilirsiniz. Ama sizin zaten bu konuda pratik çözümleriniz zaten olduğu için bu konuda ekstra bir şey yapmanız gerekmiyor. Yani hatta diğerleri harcama konusunda bilgi almak için size danışabilir, değil mi? Evet. 5 Şubat'ta Aslan Dolunay'ı sizin 8. evinizde gerçekleşecek maddi konularda belirgin düzeyde kazanç kayıpları meydana gelebilir. Eyvah hocam ne dedin sen şimdi? Ölüm, miras gibi konular bu dönemde birden ortaya çıkabilir. Ortak kaynaklarda kısıtlanma veya ani fırsatlar ortaya çıkarabilir. Evet, dolayısıyla bazılarınızın kişisel haritalarına göre bunlar fırsata dönüşebilecekken bazılarınızın kişisel haritalarına göre Gider de oluşturabilir. Eğer siz de kişisel doğum haritanızla ilgili bilgi almak isterseniz bu konuda bir danışmanlık almak isterseniz bu videonun altındaki whatsapp hattımızdan bizimle temasa geçebilirsiniz. Ya da astroarif.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Evet dur bitmedi bitmedi. Daha ne var? Mars var. Ne zaman? 25 Mart'ta. Mart 25'te arkadaşlar Mars 6. evinizde ilerliyor olacak. Nedir hocam 6. ev? Çalışma hayatı ve sağlık. Enerjiniz ve motivasyonunuzu günlük işler üzerinde olacaktır. Çalışma temponuz yüksek olacaktır. Zaten çalışma tempomu zaten yüksek diyebilirsiniz ama bu sefer daha verimli de geçebilir. Fakat aceleci davranışların olumsuz sonuç ve durumlara götürebileceğini unutmayın. Adım adım planınızı bozmayın. Bitmeyen iş ve projeler sinirlerde bir takım gerginlikler yapabilir ya da planladığınız şeyler planladığınız gibi gitmediğinde. Bu dönemlerde arkadaşlar ne yapacaksınız? Özellikle çalışma ortamınızda sabırlı ve sakin kalmaya çalışmalısınız. Ve zaten sabır sizin göbek adınız. Fazla enerjinizi spora yönelterek dengeleyebilirsiniz. Ağırlık çalışmak iyi gelebilir. Sportif faaliyetler bu dönemde fiziksel ve ruhsal sağlığınıza, korumanıza katkı sağlayacaktır. Hocam ben zaten çalışıyorum, benim spora ihtiyacım yok, çalışmak zaten benim sporumdur diyenleriniz olabilir. Öyle değil. Arkadaşım kolun kalkacak, ayağın kalkacak, başka yerlerin kalkacak, inecek, vücudun sadece tek bir alan değil. Vücudunun birçok alanda hareket etmesi gerekiyor. Ve sporu nasıl yaşamda çalışmak yaşamın bir parçasıysa, sporu da yaşamın bir parçası olarak kendine düstur edinmen lazım. Bak vakit geçiyor, yaş ilerliyor. Ondan sonra spor yapmak ve vücudunu diri tutmak senin için daha da zorlaşabilir. Evet ne dedik? Şubat ayının 20'sine geldiğimizde de Balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bana ne hocam, Balık burcundan banane. Sen Oğlak anlatıyordun. Olur mu? Sen bir tek Oğlak'tan ibaret değilsin. Senin bir doğum haritan var ve bu doğum haritan da Balık burcunda var. Herkesin haritasında Oğlaklık da var, Balıklık da var. Herkesin bir tarafında bu 12 burcun özelliği var. Evet, ama 20 Şubat'taki transit senin haritanın yani haritan derken doğum haritası ve kişisel haritanın ve hayatının balık burcuyla ilgili alanını etkiliyor. Ne hocam orası? Bende ne alakası var? Üçüncü evin konuları odak noktanıza olup görünür hale gelecek. Nedir o? Neler yapılabilir? Merak ettiğiniz konuları öğrenme arzunuz artacak. Belki yeni eğitimler alacaksınız. Bu dönemde kendi fikirlerinize önem verirken başkalarının düşüncelerine açık olmaktan geri durmayın. Eğer bu geçiş haritanızdaki gezegenler olumsuz açı yapıyorsa, bir de üstün üstlük sinatlaşıyorsanız, bu dönemde yapacağınız görüşmeler, yazışmalar ve anlaşmalar sıkıntı yaratabilir. Dolayısıyla ertelemeniz yerinde olabilir. Yeni ay ile birlikte Venüs'te Koç burcuna geçiş yapıyor. 20 Şubat ile 17 Mart arasındaki bu süreçte. Venüs dördüncü evinizde olacak. Hocam dördüncü ev neydi? Dördüncü ev tabii ki aile ve yuva ile alakalı konular. Dördüncü evinizde olacak bu geçiş ailevi ilişkiler, yuva, ev gibi atalardan gelen maddi konuları da içine alıp manevi miraslar da ön plana çıkabilir. Evinizde olmak ise size daha fazla huzur ve mutluluk verebilir. Ev içinde yapılması istediğiniz yenilikler ve değişimler için de uygun bir dönem olabilir. Yine evde yapılabilecek sosyallikler, arkadaş toplantıları daha da keyifli bir ortam oluşturabilir. Evet kişisel harita bu kadar önemli sevgili oğlaklar. Danışmanlık almak isteyebilirsiniz ya da bir astroloji eğitimi almak isterseniz bizimle temasa geçebilirsiniz astroarif.com web sitemiz. Kanalıma beğendiğiniz için ve abone olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kanalımda sadece astroloji ile ilgili konular yok. Manevi konular var, spiritel konular var, astroloji eğitimleri var ve evrensel yaşam, hayatta içinden çıkamadığımız bazı konuların nasıl içinden çıkabiliriz bu konularla alakalı ve bunların astrolojiye yansımaları nelerdir gibi birçok konuyu ileri seviyede ele alabiliyoruz değerli oğlaklar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ben astrolog Arif Aydın. Sonraki videolarda ve bölümlerde görüşmek üzere.